Annen ama bu ne? <gülüyor> ya başka. Bu lan oğlum arkadaşı ney? Hayır geçtim ya. Aa! Ate! Aa, Aa! Aa! Oğlum! Bekleyemeden <gülüyor> aban Evet abi çok gıcık çekti beklemek istemiyorum ya. Annen ama bu ne? Ya başka. Ke hadi. Özlem benim için alsana Oğlum adam Aa! Dur <gülüyor> <gülüyor> oğlum bildiği ben ne vuruyor? <gülüyor> soktu. O siker. Hakan sikmişim <gülüyor> <Prime 'i. gülüyor> O çok iyi amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir <sürüyeceğim. gülüyor> Yerizmazsınız gerçekten yerizmazsınız. Bantla yapıştırmış hamalakoyum. Adamın adamın seri sorunu çözün. Bu kanı durdurur. Bu kanı durdurur. Ben çözdüm sorunu Kemal. Tamam Gelsene. sorunu çözdüm. Ben adama iyi... Allah kolu çözdüm. Sorun <gülüyor> bunlar olur mu? Onlar değil onlar değil. Oğlum bir dur bir dur şu ayağı çek. Ben... Kemal ben sorunu çözdüm bu adam. <gülüyor> Baba sorun o... sen ananızı sikeyim şu ceplere bak ya. Elinde ayakkabım sanma. Bu var Lan? Lan? Lan! Aa! Aldın! Aa! Öbeler. Ee, hayır benden Allah'ım. Hayır. Geçtim ya. Ben arkaya gittim daha. Böyle bir vur bana ha. Ha, buna böyle bir vur ki kendime geleyim amına peyim. Bu hiç yiyemezsin. Ananı <gülüyor> sikeyim ya. Mepe <gülüyor> geri geldim. Vurun abi bana. Bak buradan vur bana. Vur abi he. Görüş sağlıyorum. Vura lan oğlum arkadan seni ele. Ayakta kalacaksın. Ananı Ne? Deli zekalı, bu adamı beş arkadan nasıl bir gelebiliyor? Deli zekalı geldi. Arkadan Aldın onu. Bombayı nereye kurdun? Amına koyayım. Ya lanet olsun ya. Ben Ferit abi reportladım lan bu arada. <gülüyor> Niye lan? Yayında bilmiyiz ya amına koyayım. Ne gülüyorsun mal? Ya orası. <gülüyor> <gülüyor> Aptal ya. <gülüyor> Ananın amı ananın amı Bugı gördünüz mü? Gördüm adamı onu A tanka izlecen tanka izleyeceksin. Ne salak mısın? Oğlum üç tane de. Ya amına koysem manyak. Kırmızı zürafa mı? Kırmızı. Kırmızı zürafayla mı görüşüyorum? Anan annamına görüşüyor. Onun onun onun sikim. Ama bu ağres. Bu agresif, bu şeyle olmaz ki bu uygulama. <gülüyor> <gülüyor> bu agresiflikle olmaz ama bu uygulama. Aldım. mı? Hokeylendi. Yapma yapma yapma dedi ve sesi kesildi değil mi? Ay <gülüyor> ay <gülüyor> düştüm Benim çocuk değil mi o? Benim çocuk çekil oradan. Bak bak ben ne dedim sana? Oğlum bak nanayı yersin çık oradan <gülüyor> haş. Benim çocuk git. Nanayı değil yarağanı. Ah ölürüm dur. Benim çocuk. Çekil çekil Hakka. yapma. Bak. gelme, gelme, yapma. Ben kötülük için yapmıyorum. Onun gitmesini bekliyorum. Bırak beni. Ya gerçekten onun gitmesini bekliyorum. Ya Abi. onun gitmesini bekliyordum. Niye beni tutuyorsun? Efendim. Ne <gülüyor> yaptın? Ee, şöyle oldu. Baba bu sesler ne amana koyayım ya? <gülüyor> hocam, bir dakika hocam. Kardeşim beni buradan nasıl çıkartacaksın? Etrafı sarıdıkça burlaksın Hahahaha 34 küt merkez etrafı sarıldı Abi Uldar Umar Adı Uldar Uldar Beni götür Bit artık bit Hakem bitiii <gülüyor> Hoca bitti hoca Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> Lan bırak korusun çocuğu Hıh Kaktüs sike hmm. Bitti! Bitti! A bitir! Biti! Biti! Hayır hayır! Oros bu gittin! Bitti <gülüyor> <gülüyor> mi bitti peki? Oros <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğum seni. Ne oldu? He amcık ne oldu? He ne oldu? Çekemedin mi? He? Aaaa! geçti. <gülüyor> Son. <gülüyor> Son. geçen benim. Kimse taramasın herkes. Taramak yok, taramak düşman yok. Edildim. Düşman görüldü. Skill de yok, skill de yok, skill de yok. E bu skill ama. Bu düpedüz skill bu. Hocam ben buradan kaçtım. Aa! Kolum! Arkadaşlar kolum yok. Kullanamıyorum kolum Basamadım bu kolu kesti ya Beyler beyler uyudun kız lan beni gol oluyorlar beyler Geri Eran, sen nereye kurdun şeyin Çözün, çözün. Hahahaha Çözdün çözdün Av başladı Çöz lan Bırakma bırakma bırakma Bırak, bir şey yapamaz Çek Aptal. <s skeletons> Çok, Çok kötü. Çok kötü. Elinin şemamına şey. koyduk. Hoş Bum, geldin. Ben çeştık. Hoş geldin. Hoş ben amır yoruluşu keyif ya. ya yat oğlum Ne oluyor amına koyayım? Sob oturdu la. Litrelik süre oturdu ya. bak katı. Açamıyor. Gülüyor. Gülüyor. Kaldı öyle. Birleştiler amına koyayım. Hoş geldin. <gülüyor> Aa, Aa. Görüş sağlıyorum Buralar, Oğlum Hakan saka mışım Prime'i ahahahah hour har çok iyi yapın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten inanılmazsınız <gülüyor> bantla yapıştırmış hamana koyum. <gülüyor> Çok...